Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir seriyle beraber karşınızdayım Yusuf video Evet arkadaşlar biz biraz kasıldık çünkü videoda sizi sıkmak istemedik ee, Yusuf kömür bile buldu yani ilk bölümden ee, Şu an Remzi kanalından gelenler de olabilir Remzi kanallarından gelen varsa <gülüyor> kendim diyorum ama sen de ev yap, ben de kömür tamam. şimdi dur evi ne tarafa doğru yapabiliriz ev şu tarafa olabilir mesela. Selamünaleyküm arkadaşlar dedim ee, ikin, ikinci bölüm aslında Remzi abinin kanalında ama birinci bölüm aslında Remzi abinin kanalındaymiş gibi olacak yani birinci bölümü Remzi abinin kanalından gelenler. Olayı daha da çok iyi bir anlayacağını düşünüyorum e, Rebzi kanalından gelenler de hoş geldiniz, sefa verdiniz Hemen videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı ve be. Aşağıdan beğeni butonunu gömçürmeyi, abone butonunu gömçürmeyi unutmayın Şöyle. Buraları kıralım e, buraya yapacağım ben biraz Çünkü Aslında bak kürek yapsaydık keşke ilk başladığımızda Şöyle. şöyle şöyle şöyle tamam dediğim gibi Remzi abinin kanalından gelenler diyecek mesela siz ev yapmışsınız ama olay buradan başlıyor yani Remzi abi ikinci bölümü çektiğinde biz şu an birinci bölümü çekmişiz olacak yani e, öyle olacak diyelim aynen Dediğim gibi Remza abiyle ile ikimiz hatta şu an Remza abi getirebilirsem belki Remzi abi de yanmalı. Bilmiyorum. Bu da her şey efsa diyor. Yani Yusuf sen ya her şey efsa diyorsun kardeşim. Yani kömür bu Yusuf kömürü efsa diyorsun. <gülüyor> Sanki modu Survivor da izonu satayım. <gülüyor> Baban Yusuf yani Beni güldürdün ya Allah da seni güldürsün ee, Bu arada Yusuf'tum arkadaşlar ee, Bilmeyenler için soydum Yusuf Remzi Baba'yı iz Şey Remzi Baba diyorum, pardon Hırsız ve ise polisi izleyenler anladı Yani Remzi e, Remzi babanın kardeşi Şu an 86. bölümde filanız Bayağı dizi verilirliyor Raidingler iyi gidiyor e, fakat bu sene final yapmayı düşünüyorum açıkçası. E, çünkü ikinci sezondan fazla bir şey yapmak istemiyorum e, izicimizi sıkmamaktan Böyle sezonu hani geçelim ikinci sezonu bitirelim yerine başka bir seri yapmak istiyorum biliyorlar. Şöyle gidelim abi. Craft'ı yapmış abicim çok güzel şöyle bir kürek yapacağım çünkü bana şu an şu, şu an belki sövüyor olabilirsiniz ee, şöyle hemen kapatalım gelişimleri almış olalım bir tane temizliği yapalım ve ben arkadaşlar toprağı e, şey yapmaya başlayayım şöyle şu an üçüncü dakikadayız tamam güzel ilerliyor arkadaşlar şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle Kır abicim, kırabıcım, kırabıcım, kırabıcım, kırabıcım, kır kır, kır kır kır kır kır kır kır kır kır kır. Zemin nasıl olsun? Zemin, zemin, taş. Bence hiç uğraşmaya değmez. Zemin tahta olmuş veya taş olmuş veya toprak olmuş hiçbir şey fark etmez. Zaten taş yapacağız. Dur buraya yapmayalım pardon. Bu taraflara doğru. Pardon çok özür dilerim. Biraz gereçli saniye yaptım. Bir kafam gitti işte böyle konuşurken. Ee, serinin ismi daha şu an belli değil. Remzi abi diyecek bunu. Şu an Remzi abiye biz ulaşamıyoruz. O yüzden ilk bölümü çekek dedik. İkinci bölümü zaten Remzi abinin kanalında izleyebilirsiniz ama Remzi abinin gelenler asıl birinci bölüm bu. Yani İremzi kanalında izlediğiniz asıl birinci bölüm yani ikinci bölüm oluyor arkadaşlar öyle Zaten İremzi kanalında yorumlar kısmından gidebilirsiniz büyük ihtimalle yorum yapar o çünkü her videonun altına yorum yapıyor sağolsun. Ee, çok güzel moral veriyor yani bu işi yaparken yorumluyoruz ama yani yaptığımız işe değiyor arkadaşlar. Ee, Remzi abi olduğu sürece ben pes etmem ve arkamda beni destekleyen kişiler olduğu sürece Yusuf'a dalacağım şimdi de lan. lan Ben De Neydi lan bu Kuş Var Ulan Yusuf sana bu kadar dedim meşe toplayak diye He, sandık yap diyor. Ha, tamam iyi. Benim yani için sıkıntı yok. <gülüyor> Tahta boşa gitmesin ne, <gülüyor> ne olursa olsun kardeş. Ee, bak, Heh. şu fareyi biraz ayar olmaya başladım şu zamanlarda. Fare dönmüyor arkadaşım. Üstelik daha yeni almışım. Yani yeni aldığım dediğim, baya oldu yani. Üç ay falan oldu. Yeni almış. Kasmıyor yani şu an fare dönmüyor ya Siz şu an hepiniz kasıyorsanız abi fare dönmüyor Sandık koşuyor şuraya abicim Benim küreğim vardı Küreğim, küreğim kırılmış benim Çeste mi koydum acaba Has, kürek kırılmış. Neyse yapalım yeni bir tane ya? Ne olacak ki? elimize mi yapışacak yani Bark Yapma beni delete Teşekkür ederiz Hop, hop, hop. Şöyle ilerleyelim Ben bir saniye kapıyı kapatıp geliyorum artık Kusura, kusura bakmayın Hemen kapıyı kapatıyorum Ezenize Ve... kapıyı kapattım Tamamdır Yusuf ne yapıyorsun sen Yusuf sen ne yaşıyorsun Yusuf <gülüyor> Şeyi başka bir yere koymuş Başka bir şey başka şeyin içine koymuş <gülüyor> Lan Yusuf yemin ederim aleman olsun ha Ben ondan uçuyorum Videonun yarısını bir arasında Gülsuf'a sağ, sağ olsun Evine sağlık Gülsuz çünkü gerçekten ee, biraz Allah'ı çekiyorum ama gerçekten evleri güzel yapıyorsun Yani evlerin güzel yapıyorsun aslında ben de iyi yapıyorum ama Yani sen de bayağı hızlı bir ev yapıyorsun yani ben bunu fark ettim Bayağı hızlı uzun topluyorsun Gerçekten Yusufa şuradan bir alkış alalım arkadaşlar Yusuf şana Kapı kapı nereye olacak he tamam çözdüm dur burada olmadı ya şunu kıralım süper herhalde bundan toplamaya mı gitti nereye gitti bilmiyorum çünkü ben tahtarların diğer arasını boşa harcadım neredeyse ee, şuraları biraz taşla kapatsak olur aslında kömürü bile bulmuş yani adam ilk bölümüne <gülüyor> Kömür bulmuş ama evimizi yapmamıştık her neyse Yusuf Neredesin Yusuf'un <gülüyor> işi <gülüyor> uyu biraz Sinir ediyor yani Evin yarısını yapıyor gidiyor ama gerçekten e, Bayağı ilk bölümden bayağı iyi bir gelişme oldu aslında Şöyle i̇şte bir spam point çekeyim arkadaşlar be Olursak lan hiç olmazsa evimiz burada dursun. İleride Remzi abi almayı düşünüyorum. Tabi seri tutarsa. Yani için e, yani Remzi abi kesinlikle gelir de. E, şu an çok fazla kanallarına yoğunlaştığı için. TP alalım şu yüzüne bakalım. Neredeymiş bu üstün. Gelmiş ve gelmiş. Tamam. Bak şurayı. Dur. Burada. Nereye yapsak kapıyı. Kapı. Burada olmaz. Dur. O zaman şurada yapalım. Şurada yapalım. Şurada. Altı bile yapıyor. Şöyle. Burası kapı için arkadaşlar. Sonra demeyin burayı niye kırıyorsun. Manyak falan demeyin. işte. Bak vurma Yusuf bak. Söyleyeceğim şimdi videoda izlediğim bir şey yapıyorum Şaka sana diyorum ben Yusuf'u da söver miyim ya? Yani? Yusuf çandır. Şu an 11. dakikalardayız. Acaba Ali Sadıklı eski düzeninde mi geri dönmüyor? <gülüyor> Eskiden böyle yapardım ya. geçti depileşti. Zaten evin yarısı tamamlanmak üzere. şöyle biraz idare edelim. Bölüm bir de uzun olsun ya, uzun olsun ne olacak arkadaş? şu geri P yaparız ne olacak ki Yusuf, Ne napıyon Yusuf sen <gülüyor> sen ne yaşıyorsun Yusuf Yusuf ana ne şarjım bitti arkadaşlar assssss diğerler şarj sarj, şarj şarj ananı Ananı, şarj bitiyor Evet arkadaşlar Maalesef bu videonun burada sonuna gelmek zorundayım Çünkü şarj bitiyor Hoşçakalın bye bye